Ramzi ziyari bul jaham Yalnız kişi rahi yeterini oylasın Vakti yetkende amanetini tutarını oylasın Bul kara uyur barçanı bir bir yutarını oylasın Esreti ve vaylatı birle kiterini oylasın her kişiyer da yalnız yatarını uylasın Bul kara uyur barçanı bir bir yutarnı uylasın kalar Şef halay ikmal için özünü çü fetiye salar Her kişi dünyaya gelse bilseniz ahır öler can amanettir kişiye ahırı bir gün ar Allah nasr to Birle kütarnı uylasın, bul kara oyır barteni birbir tarını uylasın. Her kişi yır yalnız yatarnı uylasın. ayın kalgani ay katul mütni bu dünyaya ki yok Kaysı birerini srat oylatı bir laçetni uylasın bul kara oyl barçanı bir biri halı her şeyin altına yalnız yatar mı Triklikte ganimet bir nefes Ki çekin düz yılamaklı İbrader kılmabes Uç bu dünya bu işleri bu çok büyük bir şey var. Bir huvda hamas. Can Musa oğlu Andalit dur, bu ceset müsli kapas. Her kişi yer astıda yalnız yatarını oynasın. Sal Adam atan, Şiş Peygamber İlah Nuhi Nabi'ğı, Hesret'ğı, Hem İbrahim'u, İsmail'u, Hem Mustafa ciddi, ve Körle ki terni oylasın Bul kara oyar parçanı Bül bül tarnı oylasın Her kişiye askıda yalnız yatarını Oylasın Küp yaşanları